Korktuğu başına gelenler, sevmediği ot burunun dibinde bitenler bunların mekanizmasını merak ediyordur. İstemediği bir şey bu kadar hızlı meydana geliyorken çok istediği şeyi öteleyen ve uzaklaştıran kişiler mutlaka ki hayatınıza vardır. İşte bunların her bir tanesinde aslında bir matematiği, bir sistemi vardır. Burada bir katman daha açarak bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Asıl iş korktuğunun seni kovalaması, seni takip etmesi değildir. Korktuğuna odaklanmış olmandır. Yani sen odağını aslında nereye verirsen, nereye konsantre oluyorsan, o odaklandığın yer içerisinde aslında yeni yaratımlar başlayıp o girdiğin yol, seçtiğin belki alan neyse o alanın içerisinde artık yeni alanlar yaratmaya, onun dalları içine çoğalmaya ve büyümeye başlarsın. Eğer Diyelim ki seçtiğin okul, bölüm, o bölümün içindeki dallar, yüksek lisansından tutta oradaki araştırmaların, arkadaşların vesaire artık orada senin bir arkadaş grubun veya oradan sonra çıkıp gideceğin bir sosyal mekan varsa orada dallanacaktır. İşte kader prensibi de senin odaklandığın alan neyse, seçtiğin alan neyse ifadenle, duyularınla, hislerinle, algılarınla Yaşadığın hal ve haletlerle ne tarafa doğru yönünü, bunu bir kamera gibi düşün. Kamerayı nereye çekiyorsan, yönünü döndürüyorsan artık çekim orada meydana geliyor. Ve orada çektiğin doğal olarak senin hayatında oynatılıyor. O zaman şuna bakmalıyız. Biz nerelere dikkatimizi veriyoruz? Nerelerdeyiz? Kızmaya, öfkelenmeye mi? Veya öğrendiğim bir kavramı tekrar etmeye mi? şakacıktan bir yerde kızdığında o kızgınlık o artacağına ya da bir kişiye laf olsun diye bağırdığında herhangi bir e, olumsuz eylem yaptığında o eylemin büyüyeceğine mi? Aslında oradaki o minnacık bir alanın içerisinde çıkmadığında o anda şikayete devam ettiğinde beğenmeyip o anda elinin tersiyle kenara ittiğin bir yemeğin o olumsuz enerjisinin hayatın içerisinde bir sürü daha olumsuzluklarla sana sunulacağına belki de dikkat etmemiz çok önemli. Yani o anda gerçekleştirdiğin eylem bir sürü frekansı o odak çerçevesinde sana sunuyor. Şimdi bu hayatımızla ilgili olan kısma. Şimdi bunun rüya versiyonu var. Bu hayat içinde nelere odaklandıysan ektin ve orada biçtin. Peki beden ötesi yine aynı şekilde. Burada ektin, Ektiğini bu sefer odaklandığın haller olarak beden ötesinde biçtin. Meditatif ya da daha trans ötesinde de durumlar böyle. Yani o ince tarafınıza geçtiğiniz andan itibaren de gene odaklandığın alan içerisinde çeşitli haller genişleyecek. Diyelim senin inandığın, senin için çok büyük ve yüce olan bir kavram neyse o inancın içerisinde onlarla muhatap olacaksın. Ya da daha düşük. ...daha eksi frekanslarla. Bu hayat içerisindeki... ...odağın... ...sevgiyse, saygıysa, güzelliklerse... ...olumlu düşüncelerse... ...birine yardım, paylaşmak... ...paylaşmanın hazzıysa... ...lezzet aldığın şeyler... ...eğer şükrettiğin şeylerse... ...isyanlardan ziyade... ...hayatın içerisinde kabuller varsa... ...bu sefer... ...o odağının... ...aslında hayatın içerisinde bir sürü... ...çoğaldığını göreceksin. O zaman... Korktuğun ve kaçtığın değil, aslında odaklandığın için seni takip ettiğini anlamamız, bu mekanizmayı buraya yerleştirmemiz ve şu andan itibaren neye odaklanacaksak, neyi büyütmek istiyorsak oraya odaklanacağımızın farkındalığını koyarak, güzelliklerde ve hayatımızın tatlarında buluşma dileğiyle güzelliklere odaklanalım, güzellikleri ifade edelim. Saygılarımla, sevgilerimle. Hoşçakalın.